9'la 8085'i çarpalım. Sanırım bu eğlenceli bir çarpma işlemi olacak. Gözünüz korkmasın. Burada 4 basamaklı bir sayı var diye korkmayın. Öncelikle bunu baştan yazalım. 8085 ve 9 altına yazalım. Ve çarpma işaretimizi de koyalım. Ve hazırız. İlk olarak 9 çarpı 5'ten başlamamız gerekiyor. 9 kere 5, 45 eder. 45'in 5'ini buraya yazıyoruz. 4'ü ise onlar basamağına taşıyoruz. Onun için buraya yazalım. Sırada 9 kere 8 var. 9 kere 8 72 eder ama bir de birler basamağından taşıdığımız 4'ü eklememiz gerekiyor. 4 72 de 76 etti. 76'nın 6'sını buraya yazalım. 7'yi yüzler basamağına taşıyalım. Şimdi de 9 kere 0'ı hesaplamamız gerekiyor. Uygun bir renk bulalım şuradan. Evet, hesapladıktan sonra da taşıdığımız 7'yi ekleyeceğiz. 9 kere 0, 0 eder. 7'yi eklersek, 7 sonucuna ulaştık. 7'yi buraya yazalım. Ve son olarak 9 kere 8'i hesaplayacağız. Yine farklı bir renk seçelim. 9 kere 8, 72 eder. Ve 72'yi buraya yazıyoruz. Ve bitti. 8085 çarpı 9, 72.765 eder. O kadar da zor değildi değil mi? Evet, şimdi iyice öğrendiğinizden emin olmak için bir örnek daha yapalım. 7 çarpı 5396 İsterseniz burada videoyu durdurun ve önce kendiniz deneyin. 5396 çarpı 7 Nereden başlayacağız? 7 kere 6. Yapmamız gereken ilk işlem 7 kere 6. 7 kere 6 da 42 eder. 2'yi birler basamağına yazalım. 4'ü de onlar basamağına eklenmek üzere taşıyalım. Şimdi 7 kere 9'u hesaplayalım. 7 kere 9, 63 eder. 4'ü de eklersek 67. 7'yi onlar basamağına yazalım. 6'yı taşıyalım. 7 kere 3, 21 eder. 6'yı da ekleyelim. 27 etti. 7'yi buraya yazalım ve 2'yi taşıyalım. Son olarak 7 kere 5'e hesaplayacağız. 7 kere 5, 35 eder. 2'yi de eklersek 37. 37'yi de buraya yazdık. 5396 çarpı 7 eşittir 37772. Şahane.